CSGO'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, YouTube'da bunun birinci bölümünü yayınladım biraz önce. Bu ikinci bölüm olacak. Üçüncü bölüm yarın ve pazartesi, salıya da çarşamba günü çekmeyi düşünüyorum. Bu üç gün arasında. Ee, sonra bundan sonraki akşam da saat 10 ya da 9 vesaire 10 buçukta hesaplaşma yayını YouTube'a gelecek. Gözleyelim. Tamam. Açıyor şu anda. Açtı. Ee, şimdi burada hangi görevlerimiz vardı bizim? Ee, Diğer görevlerin süresi bitmiş onun için buna giriyoruz. Maç başlıyor. Şimdi e, Antalya alalım. Maça başlamışız zaten önceden. Evet ısınma bitti. Şimdi gerçek maç başlayacak. Gerçek maçın başlaması için oh, bekliyoruz. Şuradan alalım. Şirimizi. Üçe basınca da bıçak alıyor zaten. E, bu sefer daha farklı bir aktaba oynuyoruz. Atladım. Şekil atladım bakın. Huuu hmm. Space'e basınca zaten zıplıyoruz arkadaşlar Aa, tamam, tamam, burayayım mı seni? Burayayım mı seni? Gel buraya De buraya, neredesin? Buradan Evet, arıyoruz şu anda Şuradan atlayamıyorum. muyum? Atlayamıyorum Evet Ee, B noktasına gidiyoruz Bombayı imha etmeniz lazım bir an önce Bağlantı kesilmiş Bağlantı kesilmiş Bizi attı önünde Şimdi geri gidiyoruz Yani bir problem falan olmuş olabilir Zaten başta da bir kasma hissettim ben böyle arkadaşlar Maçın hazır diyor Tamam bekliyoruz ne Anti de antiteye üst olduk. Bizi onun kendisi ilave etmiş zaten biraz. <Sessizlik> bu da... Ama onu vurmuştum. O bana nasıl tek atıyor? Atamaz ki. Nasıl vuruyor? <Sessizlik> e bu hile artık. Bu hile. Ya her şey düşman kazansın diye zaten. Biz böyle oynamış olmak için oynuyoruz arkadaşlar, anlayı kadarıyla. Evet ben hareket edemiyorum, anlamadım. Niye hareket edemiyorum ben? Niye hareket edemiyorum ben? Ben kafamıyorum. Niye hareket edemiyorum? Alar, tutar ya ben bıçaklarım artık bu mı yeter ya gel buraya gel ya. geliyordum tam bıçaklayacaktım ya yapılmaz ki bu insana. tam bıçaklayacaktım orada ısınma turu bitti gerçek maç başladı ya ben şimdi gerçekten teröristimiş o. ben onu bizim takımdan sandım evet bunun bende özelliği var tamam tamam tamam tamam tamam, tamam. versat e, Ne yapayım yani bu terörist silah takım var silah ki evet bu bir kişiyi öldürdük. Vurduk onu orada. Adam ben benim kirimi çalmaya çalıştı ama ben vurdum. Ya şiire bu gerçekten hile ya. ya. Boş verin yani şiire. Şiire'nin önünde gidelim. Şiire. Evet şunu seçiyorum. Boy's life B noktasına gittiğimde hiçbir şey olmuyor Boy's life B noktası oluyor Şuradan e e nasıl eğildiğimizi bilmiyorum ama Ben yeni başladım zaten Bu game haritasına Şuraya atlarsam Evet Atladım Şimdi şöyle bir tane de Parkur yapıyoruz ya Tıkmıyoruz, farkı bekliyoruz. Burası A noktası. Evet i̇şte şurada. Var. F1 demiş. F1 noktası yok. Şu an bu anitada F1 noktası yok. Evet yine teröristler kazandı. Her zamanki gibi antiteröristler kaybediyor. Şimdi ben bir tane alamalı tüfek seçtim. Tamam, tamam. Başlat artık. Düşman yok ki ne sıkacağım ben? Buradan da olmuyor. Öyle İranlı yüz işte arkadaşlar. Ama ona bakıyoruz zaten. Bir ölmüş. Evet iki kişi ölmüş. Bunlar da bizden,bizum takımdan yani Evet yine bağlantı kesildi ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor Eylemamanı falan mı istiyorsunuz acaba niye bağlantı kesiliyor E ee, hiç normal bir şey değil yani bu Acaba bu kadar kaliteli bir oyunda sürekli bağlantının kesilmesi hiç normal şey Bunu da artık bağlantı kesin yeter. Bunu da daha bağlantı kesin istiyorum. Şu tam tuşuna ya, tab tuşu. Onu ben de pek anlamadım ama neyse. Ee, girelim bakalım. Tamam. Antiteist. Ne oluyor ne oluyor benim o? Sen? Adam yine almış bıçağı bekliyordu Kimse gelmiyordu buraya Puslan lazım bıçakla Bıçakla pusmazsan özür vermezsin <gülüyor> Çekil şuradan <gülüyor> Ne? Ne ara geldin sen? <gülüyor> of, sıkıştık Sıkıştık kaldık işte <gülüyor> ya Ben bir şey yapamam artık bu durumda. Adam da çıktı Adam da çıktı ben ne yapayım yani? öpüz herifin ben denavda yalnız bıraktı ha bahşeyeceğim şimdi ısınmana. başlat artık şu maçı hadi ya çok sinirini bozuyorum çok sinirini bozuyorum e, tam bir düşman vuracakken ısınma bitti bittiriyor ne bu ya Adam attan ateş ediyorum zaten ne alakası var? Evet e, bence bence çıkalım bence çıkalım bence çıkalım Masa üstüne geri dönelim e, şuradan gelmiyor zamanımız son dakik olmuş daha uzun o, yapamam videoyu arkadaşlar burda bitiriyoruz. E, bu oyunda sadece bir kişi öldürebildik, sürekli e, bağlantılar falan koptu bir şeyler oldu, garip garip şeyler oldu. E, bundan ötürü özür dilerim zaten, bundan dolayı. E, bu yüzden videoyu burada bitirmek istiyorum. E, bu videonun üçüncü bölümü de gelecek zaten daha sonra gelmeyecek çünkü yani kötü bir oyun. Daha ben bununla ne video de bir şey yaparım. Salak bir şey işte. Evet videomuzu burada kesiyoruz ve bay bay.